Merhaba arkadaşlar, şimdi son videomuzda neler olmuştu? Bir kez daha üzerinden geçeceğim. Çünkü bu konu bazen akıl karıştırabiliyor. Bu sebeple bir kez daha görmekte yarar var diye düşünüyorum. Daha sonra da Çin para biriminin daha kıymetli hale gelmemesi için piyasa dinamiklerinin nasıl manipüle edilebileceği üzerinde biraz düşünebileceğiz. Evet, son videomuzda başlangıç kurumuz 1 dolar eşittir 10 yuandı, hatırlarsanız Örneğimizde Çin'deki bu üretici, kar elde edebilmek için malını 10 yuana denk bir paraya satmak zorundaydı Ve Amerika'daki bu üretici ise malını yurtdışına veya Çin'e diyelim 1 dolara eşit bir paraya satmak zorundaydı Bu parite ile Fiyat 1 dolardı, Amerika'da da 1 dolardı Ve bu pariteyle buradaki üretici eline 1 dolar geçmesi için ürettiği kolayı 10 yuan'a satıyor olmalıydı Ve hatırlarsanız şöyle söylemiştik Bu fiyatta 10 yuan için söylüyorum ki bu 1 dolar ediyordu 1 dolarda bu oyuncak bebekler için Amerika'daki talep 100 adet Amerika'ya 100 oyuncak bebek gönderecekti ve Amerika'da ona 100 dolar gönderecekti. Oyuncak bebeklerin tanesi 1 dolar olduğu için toplamda eline 100 dolar geçecekti. Şimdi denklemin diğer tarafına bakalım. Burada kola üreticisi var. Malını Çin'de kutusu 10 yuandan satsaydı eğer 50 kutu kola için talep olacaktı. Bu üretici de Çin'e 50 kutu kola gönderecekti ve her kutu başına 10 yuan, onlar da üreticiye toplam 500 yuan göndereceklerdi. Yani bu durumda olay şuydu Çinli üreticinin dolara çevirmesi gereken 1000 yuanı vardı Tercihen 100 dolara tekabül eder Eğer parite sabit olsaydı durum bu şekilde olacaktı Amerikalı üreticide ise ve tekrar belirtmek istiyorum, senaryomuza göre pazar sadece bu iki kişiden oluşuyor 500 yuan var ve bunu 50 dolara çevirmesi gerekiyor Şöyle bir bakarsak, piyasada dolarını yuan'a çevirmek isteyen birisi var 100 dolarını 1000 yuan'a çevirmek istiyor Tabi eğer parite sabit olursa Ancak piyasada sadece ne kadar yuan var? 500 yuan var Yani Piyasada yeterince yuan olduğu durumuna kıyasla, şimdi her yuan için daha fazla dolar ödemeyi önermek durumunda kalacaktı Duruma bir de başka bir yönden bakalım Bu Amerikalı üreticinin Çin'e yaptığı satıştan eline 500 yuan geçti Bunu dolara çevirmek istiyor yani 50 dolara Dikkat ederseniz, yuanı çevirmek için olan talep, doları çevirmek için olan talepten daha fazla Şimdi bu üreticiye bakalım 100 dolar satarak bunu Yuan'a çevirmek istiyor Dikkat ederseniz, dolar arzı dolara olan talepten oldukça fazla Aslında her malda durum böyle olur Eğer elma arzı elmaya olan talepten daha fazlaysa Elma fiyatları düşer Bunun tam tersi şimdi Yuan'ın başına gelecek Yuan'a olan talep, talep bu, bu arada yuan arzından oldukça fazla ve biliyoruz ki talep arzdan fazla olduğunda fiyat yukarı gider Gördüğümüz senaryoda doların fiyatı yuan bazında düşmüş oldu Bunun anlamı, eskiden 1 dolar almak için 10 yuan veriyorsanız, şimdi her bir dolar için daha az yuan vereceksiniz Yani yuanın fiyatı aşağı gidecek eğer elmaların fiyatı yuan bazında düşerse, her elmaya 10 yuan ödemek yerine, muhtemelen elma başına 8 yuan önerirsiniz. Doların fiyatında gördüğümüz şey de tam olarak bu. Yani yuanın fiyatının yükseldiğini söylemekle aynı şey. Şimdi, dedik ki gerçekte piyasanın dengeye geleceği fiyatın ne olacağını tahmin etmek oldukça güç. Diyelim ki geldiğimiz noktada 1 dolar artık 8 yuan olsun Ve dedik ki bu paritede Daha net anlaşılabilmeleri için şimdi rakamları birazcık değiştireceğim Bu paritede 1 dolar için 8 yuan olduğundan bahsettik Bu 10 yuan değerindeki bebekler artık 1.25 dolar edecek ve diyelim ki, Amerika'daki fiyat 1.25 dolar olduğunda, sadece 60 oyuncak bebek için talep oluşuyor Biraz daha rahat anlaşılabilmeleri için, bir önceki videoya göre, rakamları biraz değiştirmek istiyorum Hatırlayalım, eskiden talep 10 yuanlık oyuncak bebekler 1 dolarken Bunu yazalım buraya Eski talep 100 oyuncak bebekti bu gerçekten mantıklı, eğer oyuncak bebeklerin tanesi 1 dolar olsaydı Daha çok insan bu bebeklerden satın almış olacaktı Eğer oyuncak bebeklerin fiyatı 1.25 dolara yükselirse Talep doğal olarak azalacaktır Ve sadece 60 bebek için talep olacaktır Bir de işlemin diğer tarafına bakacak olursak eğer Parite 1 dolar için 8 yuan olduğunda Fiyatı 1 dolar olan kutu kola artık Çin'de 8 yuandan satılıyor olacak Eskiden fiyatın ne olduğunu da hatırlayalım Çin'deki eski fiyat, parite 1'e 10'ken olan fiyattan bahsediyorum Neydi? 10 yuandı Şimdi fiyat, bunu yazalım Kolanın fiyatı 10 yuandan 8 yuana düştü Kola, artık Çin'de daha ucuz olduğu için, ne olacak? Kolay olan talep de yükselecek. Ve bu rakamı da değiştireceğim, 80 kutuyla hesaplamayın bunu. Çin'de kolayı olan talep, 50 kutudan, burada görmüştük. Fiyatı kutu başına 10 yuanken, 50 kutu gönderiyordu. Eskiden, 50 kutu kola için talep varken, Fiyat ucuzlayınca, diyelim ki talep 75 kutuya yükselmiş olsun Bu sayıları kullanıyorum çünkü hesaplamada daha kolay olacağını düşünüyorum Evet, geldiğimiz noktada şimdi dengeler nasıl oluşacak ona bakalım Burada Çin, burada da Amerika var Çin'de artık sadece 60 tane oyuncak bebek gönderiyoruz Amerika'da ise bebek başına 1.25 dolardan, 60 bebek için toplam 75 dolar ödenmiş oluyor. Şimdi kolayı da düşünelim. Amerika'dan Çin'e 75 kutu kola gidiyor. Çin'de kutu başına 8 yuan'dan 75 kutu için toplam 600 yuan ödeme yapıyor. Şimdi neler oluyor onu düşünelim. Buradaki Çinli üretici 75 doları yuana çevirmek istiyor. Evet çevirmek istiyor, parite artık 1 dolar için 8 yuan olduğuna göre 75 çarpı 8 bu da 600 yuan eder. Bu taraftaki Amerikalı üretici ise 600 yuanı dolara çevirmek istiyordu. Eğer piyasadaki son parite ile işlem yaparsa Her 8 yuan için 1 dolar alacak yani eline 75 dolar geçecek Peki bu durumda neler gözlemliyoruz? Artık dolar arzı dolar talebine eşit Aynı zamanda yuan arzı da yuan talebine eşit oldu Amerika'ya gönderilen veya Çin'e gönderilen dolar değeri aynı hale geldi Ne oldu? Para bilimindeki arz talep dengelendi Kur'un serbest dalgalandığı para birimlerinde ticaret dengesizliği varsa şayet her iki ülkedeki talep dengelenene kadar bu para birimi diğerine karşı değer kazanıyor veya kaybediyor olacaktır. Umarım kafanızı çok karıştırmamışımdır. Diğer videoda bunun olmaması için devletlerin nasıl müdahale edeceğini hep birlikte göreceğiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.